Biliyorsunuz ben metafizik uzmanı Dılız Tanrı Mustafa Hoca'yım. Evet, evet. Ben burada vergi defalı ruhsatlı çalıştığım için sıkıntı yapmıyorum. Evet. Bunu merdiven altı yapanlar da var. Evet o sizin mesleğinizin daha da büyük sorunu. Büyük Hiçbir kontrol yok. bir tanesi. Evet. Hiçbir kontrol yok. Hatta bunu tarikatlara çevirip cemaatler haline getirip insanları maddi sömürü altında tutan hatta bir memleketi terör örgütü adı altında mahveden gruplarda Şimdi Ben var. şunu demek istiyorum hani Konumuzun dışında bir konu. Bakım konusunda ben yine buradaki bayanlara özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Çıplak resim istiyorlar. Hı hı. Cinsellik istiyorlar. Hı hı. Bu konularda kimseye resim atmayın. Hı hı. Size bakım yapacak olan kişi zaten resimle anne adınız kendi adınızla zaten yapabilir. Ben bunu yine üstüne basa basa söylüyorum. Ee, günümüzde yeri yurdu olmayan çok kişi var. Bakın dediğiniz e, geleceğe dair. Gelecek duru görü. Değil. Duru göre ama hı hı. sizin başınıza gelen hadiseleri birebir saymaktır. Hı ne yaşayacaksınız hiç, buna sebep dair. Hı hı. hiç sebep yokken eşinden neden boşandın? Hı hı. Neden ayrıldın? Veyahut da hiçbir sebep şey yokken mı, nişen... mı sizce insanlar? Çok var. Sebepsiz. Çok var. E, sebepsiz Çok ise eğer zaten eğitimci sebebi var demektir. <gülüyor> Sebepleri bu kadar göremiyorsa Yok, bakın, yeterince e, sebebi vardır. Diyeyim. Ben Hı -hı. kendi yaşadığım olaydan bir örnek bir size. Evet. Kadınla da konuştum, eşiyle de konuştum. Hı -hı. Gayet mutlu mesutken, hiçbir gelir, e, sıkıntı, kavga, gürültü hiçbir şey yokken bir anda ayrıldılar. Sebeplere bu kadar kör olan çiftlerin ayrılması çok doğaldır. Yani sebebimiz yok diyen yani. bir çift, kör bir çifttir. Bunları yaptığımız Hı -hı. 6 seansın sonunda çiftini birleşti ve şu anda 5 yıldır beraberler. 6 seans kime gitseler birleşiyorlar zaten. Bakın birleştiler hı. ve şu anda çocukları var. Her gün bizlere teşekkür mesajları geliyor bu konuda. Yaptığınız neydi bakada? Üzerlerindeki büyü bozuldu. Hı hı. Musallatları alındı. Hı hı. Ve burada onlara tekrardan ısındırma yapıldı. Birbirlerini sevmeleri için. Ve şu anda bu bunun gibi birçok çiftimiz var. Bizim yaptığımızı yapıyorsunuz aslında. Bizler de ne yapıyoruz? Onları o probleme sevk eden düşünme kalıplarını tespit ediyoruz. Bu kalıpların e, e, bertaraf edilerek yerine e, farklı bir yerden nasıl bakarız egzersizini veriyoruz. Siz ona sındırma dediniz. O iletişim modellerini öğrettiğimiz zaman zaten çiftin hayatı akışı değişiyor. Şimdi sizin dediğiniz güzel ama yapılan büyüler sizler tarafından görünmüyor. Bu da ilim farkı oluyor. Ee, peki bizler göremezken sizler bunu nasıl görme yeteneğine erişiyorsunuz? Allah'ın verdiği bir ilim. Ben 3 yaşından beri cinlerin içindeyim. Hı hı. Ve e, şimdi şöyle diyeyim bakın Carl Sagan'ın bir sözü vardır. Çok da severim bu sözünü. Ee, dünyada bizden başka bir varlık olmadığını iddia, özür dilerim evrende der, evrende, uzayda bizden başka bir varlık olmadığını iddia etmemizin kendisi aptallıktır der, ahmak ahmaklıktır der hatta e, ve haklıdır çünkü sonsuz olan evrenden söz ediyoruz ve bir sonluluk koyup diyoruz ki insan insan ve hayvan, melek, peygamber diyorlar, içiyorlar. E, yeryüzünde işte e, bizlerin varlığından söz ediyoruz, en akıllı, bilinçli e, varlıklar olarak insandan söz ediyoruz ve ancak yeryüzü yani dünyamızın dışına çıktığımızda ne var bilemiyoruz. Ay'a gidebildik, Mars'a gidebildik. Ee, ama çok sınırlıyız bunda. Yani uzay aracı indirebildik. İşte henüz insanlı seyahat yapamadık vesaire vesaire. Şimdi sonsuz olan bir evrende bizim dışımızda da akıllı yaşam formları var ise eğer bu yaşam formlarının seyahati nasıl işte görünüp görün, ne tür bir enerji boyutunda olacaklarını cevaplamak bilimin henüz başarabildiği bir konu değil. Yabancı dediğimiz bu. Cin yabancı demektir dedim Arapça'da. Kur'an-ı Kerim'de cin diye belirtilen şey daha önceki yayınımızda da söylemiştim. Peygamber Efendimiz'i Efendimiz ziyarete gelen başka memleketlerden kişiler de cinler geldi efendim diye huzura davet ediliyorlar. Bu cinler denen kimse o şehrin dışından olan yabancılar. Dolayısıyla onlarla irtibat, şimdi bu şekilde gelene yabancı diyor, Arapça kelam ilmi. Ee, uzaydan yeryüzüne gelip temas kurabilecek akıllı bir yaşam formu var ise, denk gelir isek o da bizim için yabancı olacaktır. Dolayısıyla biz uzayda ne tür yaşam formları var, kaçıyla temas kuruyoruz? Ben dünyada kedilere bile cin diyebilirim, yabancı diyebilirim. Karıncalara diyebilirim, yabancı. Çünkü benim için yabancı. Muazzam bir yaşam kalın mekanizmaları var. 9,5 milyon bilmediğim böcek türü var. Bunlar yabancı. Ama bunları alıp iyileşmede kullanıyor muyum? Kullanıyorum tabii. İlandan, i̇lan zehrinden, kobranın zehrinden ilaç elde ediyor. Zehir yapıyor. Ee, şimdi siz de telkin denilen aracı kullanıp insanları iyi etmede yol aldığınızda bu konu ...bazı uzmanlara yabancı. Şimdi Ama sizin için tanıdık. Bunun için başka varlıklarla... ...enerji boyutlarıyla bağ kuruyorum... ...üç yaşından beri diyorsunuz. Eğer böyle bir yetenek varsa... ...takdire şayan... ...çok önemli yaptığınız... ...ama bizim kaidemiz şu... ...sizin bu yaptığınızı bizim anlayabilmemiz için... ...mutlaka... <gülüyor> ...laboratuvar ortamında... ...tekrar edilebilir... ...test edilebilir... ...güvenilir ve geçerli hale getiremediğimiz zaman biz bu bilgiyi genel geçer kılamıyoruz. Size özel kalıyor. Mustafa Bey bunu egzantrik bir şekilde yapıyor. Gülan'ın bunu yapamıyor. Neden? Mustafa Bey 3 yaştan beri buna aşina, Gülan'ın aşina değil. Peki 8 milyar yeryüzünde insan var. İnancı bunu açık olan kültürlere bakıyorsunuz. Şamanlara bakıyorsunuz mesela. Hepsi cinci hoca. Hepsi sizin görünmediğiniz güçlerle bağ kuruyor. Evet. göremediğiniz. Ama adam zaten şaman olarak yetiştiriliyor. Daha doğuştan itibaren. Şamanın çocuğu şaman olma geleneğinde. Ahilik örgütü gibiler. Dolayısıyla da ben sizi yayında tanıştığım, çok kıymetli bir arkadaşımsınız ama ben sizin çocukluk anılarınızı dinlediğimde bu eğitim, bu kültüre haiz bir insan olduğunuzu tahmin etmem lazım. Yani bunu cinleri çağırarak değil. Okuduğum ders kitaplarından benim bana öğretilen o ki sizin çocukluğunuzdan itibaren, 3 yaşından itibaren, hatta siz doğmadan itibaren, itikada olan bir ailede, kültürü cinleri anlamaya dönük bir ortamda, bunlarla temas kurmaya açık bir kültürde büyümüş olmanız gerekir. Tıpkı Nusairiler gibi. Nusairiler de reenkarnasyona inanır. Yedi göbeksü de ben benim bu elimle uğraşıyorum. Heh, nusairiler de dediğim gibi tekrar doğuma inanır. E, reenkarnasyona inanır. Reenkarnasyona Kültürünün... ben katılmıyorum. Onlar da bunu iddia edecek. Şimdi bilim bunların hiçbirine bakamıyor. Neden? Çünkü baktığı zaman delil bulamıyor. Ne tür delil bulamıyor? Güvenilir, geçerli, tekrar edilebilir. Herkese ispat edilebilir. Peki gülüyorum. Hiç şunu denediniz delil mi? Hı -hı. Psikolo psikolojik hasta olarak Hı -hı. bir kişiyi bir yerde yatırıp kameralı bir odada hiç gözlem aldınız mı? E gözlem odaları zaten müşahede odasında alınmadan. Yok siz kendiniz yaptınız mı? Ben hekim değilim. Benim hastanem de yok. Ama benim çalıştığım kurumlarda, evet müşahede odamız var, 24 saat vakalar burada. Uyku problemi varsa, uyku laboratuvarında, psikos problemi varsa, Şimdi müşahede ben odasında diyeyim, bunu ben kendim değil 24, 24 saat günlerce tutulabiliyor. Bunu ben kendim Hı -hı. bizzat yaptım. Hı -hı. Kameralı bir odada bir bayan her gün dayak yiyordu. Kameralı odaya aldık, aile ise hepimiz oturduk. Hı -hı. Birazcık da yüksek mertebede bir insanın akrabası. Biz bu kameralı odada oturduğumuzda hepimiz bekliyoruz ne olacak? Kadın normal uyurken üzerine yorgan alınıyor, bildiğinizde yakıyor ve vücut mosmor kalkıyor. Hı hı. Biz bunun hepsinin şeyini gördük yani testini yaptık. Peki bu konuda ne diyeceksiniz? Bu kadın kardiyovasküler kendi hastalıklar, kardio Kardiyovasküler hastalıklarda uzman bir ekimi davet edeceğim. Kalp dolaşım sisteminin ne tür bir araz var? Morarmalar yani o bölgelerin kanlanamaması. Hayır, kılcal söyleyeyim. damarların Yorgan üzerinden kaldırılıyor. Bu herkes gördü. Hı -hı. Yorgan üzerinden bildiğiniz gibi kaldırılıyor, yere atılıyor. Ve sonrasında işte day yatakta dayak yiyor. Yani bunun gibi o kadar çok vaka raporlanıyor ki dediğim gibi kontrollü deney şartlarını oluşturamıyoruz. Bu kadının genel sağlığını bilmiyoruz şu an. Doktor ne raporları ne tür Bakın doktor raporlarında hiçbir sıkıntıya rastlanmamıştır diye biz bunu gördük. Kardiyo ben görmedim sizi gördüm. Evet, biz gördük ben, diyorum. Evet kardiyovasküler hastalıklar uzmanı da değilim. kardiyolog değilim. Dolayısıyla e, titiz bir kar, kardiyolojik muayenede Bu kadının dolaşım sistemi ağrazlı olup olmadığı e, ciddi şekilde bakılmalı. Bu bakıldıktan sonra, çünkü uyku bizim vücudumuzun hareketliliğinin durduğu. Farklı enzimlerin devreye girerek adeta mumyalaştığımız adeta fazları var uykunun. Ve bu fazların bazıları hareketliliğimiz artıyor bazılarında dediğim gibi bir mumya gibi yatıp kalıyoruz. Enzimler değişiyor, düzeyleri değişiyor, gördüğümüz kabuslar değişiyor, vücut hareketliliği değişiyor. Kalbin çalışma ritmi değişiyor, dolaşım sisteminin çalışma ritmi değişiyor. Yarı ölümdür falan diye tariflenir. Küçük ölümdür denir uykuya. Uyku zaten ölümdür. Dolayısıyla... Ruhun bedenine ayrılıp tekrardan yerine girmesidir. Nörolojik sistemin ve bağışıklık sisteminin vücudun kendini dinlendirmesi için farklı enzimler salınan bir periyottur. Vücudu dinlendirir. Uyandırdığınız anda tak diye ruh dediğiniz şeylerine... Bedene şey, biz ona enzim diyoruz. Enzimler değişir, uyanır kişi kaldığı yerden hareketine devam eder. O kadar da hazırdır aslında hareketli diye devam etmeye. Yani dinlendirmek üzere enzimlerimiz değişiyor. Uyumamaya karar verdiğinizde uyumazsınız. O zaman ruhu siz mi kontrol ediyorsunuz? Uyumayayım hadi ruhu kontrol edeyim mi diyorsunuz? Yani uyanmaya karar, biri sizi uyandırdığında da tak hazır oluyorsunuz. Hadi ruh geri gel falan mı diyorsunuz? Hayır enzimler hayatımızı yöneten e, beyin aminleri, katekolaminler, bu işten mesul olan e, kimyasallar, kimyasal ajanlar, bu kimyasal ajanlar uykulu ya da uyanık olma periyotlarımız ayarlanıyor. Bunun tabii ışıkla da ilgisi var. Oksipital lobun orada yer alan, ışığa duyarlı hücrelerimiz var. Bununla da ilgisi var. Karanlık ya da aydınlık olması, yorgun olma olmama, laktik asit düzeyimizde. İşte genel beslenme, sağlığımızla o kadar çok şeyle uykunun ilgisi var ki. Yani ruhun bedenden çıkması, çıkmaması meselesi değil. Setuplarımız bu. yaratılışımız bu. Bütün canlılarda bu. Biyolojik gereklilik olarak var. Ruhla ilgili değil. Yani kediler de uyuyor. Ruhları mı çıkıyor, geliyor karıncaların, şunların, bunların. Ama bütün canlılar. şöyle diyeyim, kedilerin ve çöpeklerin, hayvanların ee, göz perdeleri açıklar. İnsanların göz trik, perdesi ve trik, kalp gözü kapalı olduğu trik, için... kapak vardır e, timsahlarda yani sürüngenlerde. Bırakın alt üst kapağı bir de geriden kapak gelir. Açık olmasını istediğinde gerideki kapağı kapatır, saydam görür. Timsah altı ve üstü kapattığı zaman da hiç görmez. Dolayısıyla da timsah eğitimcileri hemen üstüne bir örtü atıp tümden kapatırlar. Ona göre terbiye süreçlerini geçirirler. Kedilerde de aynı şeyi yapabilirsiniz. Hiç görmeme halinde... ...ya da uyku hallerinde diyeyim... ...diğer canlıların uyku hallerinde... ...ruhları var da çıkıyor geliyor mu ne yapıyor... ...onlarda da uyku var. Onlarda Peygamber mı? devesinde bile uyku var. Şimdi bakın demek istediğim şu... ...hayvanlarda göz perdesi ve kalp gözü açık olduğu için... ...hayvanlar her türlü... ...sizin yok saydığınız... ...varlıkları görebiliyorlar. Yani uyurken... ...ruhları mı ayrılıyor onların ruhları mı var... Hayır onların ruhları ayrılmıyor bakın şimdi Ama siz... Ama insanda ee, ruh ayrılıyor ruh geliyor dediniz uykuda ruh ayrılıyor da uyanınca var. geri geliyor. İnsanlar ben de diyorum var. ki ruh değil buna enzimler sebep oluyor hatta aynı enzimler, e enzim kedi de, bize de köpekte filde zürafada da aynı enzim var dolayısıyla onlar da uyuyorlar. Ne bileyim penguenler de uyuyor. Yani gidelim şurada Florya'da Aqua Park'a bütün canlıların uyku saatlerini size göstereyim ruhları mı ayrılıyor? Hayvanların demedir. İnsanlarla hayvanları bir tutamazsınız. Hayır, uyku da ayrılıyor dediniz ya. Tam insanlarla hayvanları bir tutamazsınız. Bir tutmuyorum man. kıyaslıyorum farelere bakıp ilaç üretiyorum. İşte memeli. Bizim en minik modelimiz memeli. Şu anda tıbbın kullandığı ilaçlar Lokman hekimden gelen ilaçlar daha hiç edilmedi Ona bakarsak otizimdir, epilepsidir. Bunlar Otizm, da zengin olaya... hastalığı diyordu Leo Kanner. İlk tespit ettiğinde dediler ki metodolojik hata yapıyorsun. Nişan taşı gibi bir yerde, öyle bizim dilimizle anlatayım. Nişan taşı gibi bir yerde muayeneyi açıp size gelen vakalara "Aa zengin çocukları otizme yakalanıyor." derseniz metodolojik hatadır. Bir kere bu düzeltildi. 1940'ta zengin hastalığı deniyordu. Sonra anlaşıldı ki Kanerin hastaları zengin. Çünkü adamın muayenesi çok lüks bir yerde o Kanerin. Dolayısıyla dediler ki biz bunu tüm toplumda bakalım. Tüm toplumda bakınca otizmin birçok sebeple oluştuğu Bunların içinde ağır metal birikmesinden tutun, işte efendim beslenmeden tutun, anne ile genetik alınan unsurlardan tutun, pek çok faktörün devreye girdiği tespit edildi. Bu çok önemli. Otizm 3 yaştan önce tanısı konamıyor deniyordu. Şimdi Amerika diyor ki MR çalışmalarımı zenginleştirdim, 1 yaş civarda koyabiliyorum. Yakında anne rahminde de o tanıyı koyabilecek. Yol alınmadı diyorsunuz, 60 yılda alınan yol bu. Otizmin şu an bütün beslenmesini biliyoruz. GAPS Ama... diyeti denilen bir diyetle şeyden işte bünyesinde gluten içeren gıdalardan uzak tutulduğunda çocukların daha iyi gittiğini biliyoruz. Buna dönük ilaçlar üretiliyor. MS tümden hemen hemen artık durdurulmaya başlandı yapılan aşılarla. Çünkü vironu saptandı. Virüs de değil viron. Şöyle Mikronun diyeyim, mikroslu e, bir alanda elektron mikroskobunun içinde siz bir dünya var sizi siz yapan zikotun içinde zikot bir hücre spermle yumurtanın Onun size. içinde tekrar viron arıyorsunuz. Virüs Bakın, aşı dedi. dediniz Amerika'da Hı -hı. ayakta olan bir hastaya aşı asla vurulmuyor ve yasak. Hangi Ama hastaya? Amerika'da ayakta Hı -hı. olan bir hastaya hiçbir şekilde aşı yapılmıyor. Ayakta olan bir hastaya. Evet. Ne demek o? Normal yani çocukluk hastane, dönemi aşıları yapılmıyor mu? Normal hastaneye gittiğiniz zaman... Çocukluk size... dönemi aşılarınız yapılmıyor mu? Yapılmıyor. Verem aşınız. Yapılmıyor. Bizim Türkiye'de bu var. Grip aşınız. Amerika'da Vesak. bakın. Aşı yasak. FDA onaylı olan bütün aşıları ülkemizde kullanıyoruz. Amerika... Federal Drug Administration FDA'nın onaylamadığı hiçbir şey Amerika kullanmaz ama FDA'nın onayladığı aşıları zaten biz burada yasak. kullanıyoruz. Bunu araştırmanızı da istiyorum. Ee, programımızın... Yasak değil. Tercih meselesi. Yasak. Bazı şeyler. Yasak, yasak ee, değil. Yasak değil. Eyaletten eyalete değişen kanunları getirerek ona bakarsanız idam da yasak diyebilirsiniz Amerika'da. Teksas'ta serbest. İşte Iowa'da yasak. Bilmem nerede serbest, bilmem nerede yasak. Eyaletlere göre bir eyaleti alıp da Amerika, Amerika çok büyük bir ülke bu arada yani bilmem kaç tane e, kaç eyalet 63 eyalet mi? Oluşan bir ülkeden söz ediyoruz ve bir eyalette olanı diğer eyalette yok diye Amerika'da yasak diye niteleyemeyiz. O zaman idam da yasak derim ben size. Serbest eyaleti bir söylersiniz bana. Hadi Amerika'da idam serbest deriz bu sefer. Değil Aşılarda mi? da aynı sorun var. Eyaletler başkanlık sistemleri yönetilen memleketlerde siz yakalamak istemediğiniz sanığı İdamın olmadığı yerite bırakırsınız, Öldürülmesini istediğiniz sanığı da getirir, başka yerite koyar, orada tutuklama işlemini yapar, idama gönderirsiniz. Dolayısıyla Amerika'da bunlar da yapılıyor, bir yerden servis, bir yerden yasak bıraktığınızda en güzel bilimsel çalışma ortamını kuruyorsunuz ee, veya en güzel adli ediyoruz, çalışma ortamını kuruyorsunuz. Sayın izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. İstanbul Ankara'dan doktor, klinik psikolog, Gülçürü şey. Katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size sağ olun.